Aşırı yemek yemek kesinlikle zararlıdır. Mideyi aşırı gıdalarla doldurmak mide duvarının gerilmesine neden olur ve yeterli sindirim enzimleri ile bu yediklerimiz karışamayacaktır ve doğru düzgün sindirlemeden aşağı inecektir. Tabii ki aşırı gerilmeden dolayı ağrı ve rahatsızlık olacaktır. Ama çok önemli bir şey var. Özellikle çok uzun süre açlık var ise uzun süredir açlıktan sonra birdenbire mideyi çok fazla gıdayla doldurursak işte o zaman pankreas salgıları yeterli olmayacak ve pankreatit olacaktır kişi ve birdenbire ortaya çıkan karın ağrılarına maruz kalacaktır. Tabii ki bu karın ağrıları ileride çok daha fazla soruna yol açabilir. Onun için mümkün olduğunca kısa ve sık aralıklarla yemeği tercih ederiz.